FNAF Secreter Bridge çıktığı günden itibaren hızlı yükselmeye ve fanat kitlesini uyandırmaya devam ediyor. Bu hype'ın yanındaki rakiplerinin durmaya niyeti yokken Steelwood Studios ise yine bir projeye atılıyor. Secreter Bridge'e 2023 yılında ücretsiz bir DLC'nin geleceğini bu ile anlıyoruz. Posterde 6 tane monitör ve her birinde Gregory ve bana yardım edin yazılarını görüyoruz. Ortada yıkılmış olan bir Altın Freddy heykeli ki bu heykel Pizza Flex'e girdiğimizde ortada duran heykel, en çok dikkatimi çekenlerden biri oldu. Ama onun yanında ortada dönen kız çocuğu ise benim de dikkatimi oldukça çekti. Kanıt olmakla beraber benim tamamen öz düşüncem ile bu kızın Gregory'nin kız kardeşi olabileceğini düşünüyorum. Düşünün ki bir film serisinin ilk bölümünde ana karakter mahsur kalıyor ve kalan bölümlerde yan karakterler ana karakterimizi kurtarmak için o mekanı keşfetmeye çıkıyor. Bana ilk düşünüşte çok mantıklı gelmişti ama artık kalan 2023'te göreceğiz gibi duruyor. Ayrıca hala elin abone olmaya gitmiyor gibi duruyor. Algoritve elemize tutmak için sadece bir yorum bırakmanız benim için çok önemli. Öptüm, sağlıcakla kalın.